2022 yılı benim gibi teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapanlara pek gülmeli ama 2023 çok iyi başladı. Böyle gider mi bilemeyiz ama teknolojinin önemli bir yatırım alanı olduğu kesin. Ve biliyorsunuz teknolojiye yatırım yaptığınızda üstel fırsatlar da var. işte Apple'a şu zamanda yatırım yapsaydım bugün 20 katım olurdu. Tesla'ya bu kadar yatırsaydım bugün 30 katım olurdu. Bunlar da mümkün. Çünkü teknoloji firmaları bir kere başarılı olduğu zaman acayip büyümeler yakalayabiliyorlar ve değerleri de katlanarak artıyor. E biliyorsunuz ben de hep bunlardan bahsediyorum ve buradaki pek çok takipçim, Hocam tamam da bizim bunlara nasıl yatırım yapacağız diyor. Bunlara yatırım yapmanın yollarından bir tanesi elbette gidip direkt hisse senetlerini satın almak ama biraz karmaşık bir süreç. Çünkü Türkiye'de bir yatırım hesabı açmanız lazım. Yabancı borsalara yatırım yapabilen, oraya bir para aktarmanız gerekiyor. Oranın teknik işleyicini anlamak lazım. Vergilendirmesi nasıl olacak? Ara yüzler karmaşık geliyor. Pek çok insan bundan soğuyor. Oysa daha kolayı var. Türk portföy yönetimi şirketlerinin çıkarttığı teknoloji fonları. Bunların sayısı gittikçe artıyor ve bu fonların bünyesinde çok sevdiğim pek çok teknoloji firmasının hisse senetleri var. Bunlara yatırım yapmak da daha kolay. Çoğu bankanın zaten kendi böyle fonları var. Muhtemelen sizin bankanızın da vardır. Doğrudan doğruya bankacılık, aplikasyon içerisinden bunlara erişmeniz mümkün. Ama bu yeni gelişen bir alan ve Türk yatırımcısı biraz çekingen bakıyor henüz. Ben işte bugün biraz bu konu üzerine durmak istiyorum. Tabii yanlış anlamayın. Asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bugün de vermeyeceğim. Ben zaten fonlara parada yatırmıyorum. Ben direkt hisse senedi seçiyorum. Ama hisse senetimi seç mekse zor geliyorsa bu inceleme analizlere vakti bulamıyorsanız o ara yüzler o yatırım süreçleri size karmaşık geliyorsa pekala burada tercih edebilirsiniz. Çünkü son derece yetenekli Türk portföy yöneticilerinin oluşturduğu çok güzel fonlar var. Hazırsanız gelin bu fonları nereden buluyoruz, nasıl incelemeliyiz, nelere bakmalıyız konusunda biraz görüşlerimi sizinle paylaşayım. Öncelikle maalesef fonlar hakkında detaylı, bağımsız araştırmalara çok fazla rastlamadım. Hisse senetleri konusunda çok fazla analiz var. Fonlar biraz daha yeni bir alan herhalde. Ama bu konuda aktif olarak çalışan iki web sitesi var. Bunlardan bir tanesi devletin yönettiği tefas.go.tr. Burada her fon hakkında son derece detaylı bilgiler var. Getirileri neler olduğu, fon nelerden oluşuyor, pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ama tefas.gov.tr'nin arayüzleri benim için çok uygun değil. Niye? Çünkü temalar bazında sıralamıyor fonları. Daha ziyade teknik içerikleri açısından sıralıyor. O yüzden başka bir çözüme ihtiyacım vardı. Araştırmalarım sırasında iyi neti buldum. İyi gelir.net tamamen fonlara odaklanmış. Bunlar hakkında veriler veren bir site. Son derece tatlı arayüzleri var. Gerçi bir iki sorun gördüm. İyi gelirciler bana ulaşırlarsa onlara o konuda bilgi veririm. Ve orada ücretsiz bir paket ayarlanma ihtimali var. Ben de şu anda ücretsiz paketi kullanıyorum. Burada görüyorsunuz cimriliğimden değil. Ben fon yatırmısı değilim. Bir kere mahsus kullanacağım bunu. O yüzden burayı pek tercih etmedim ama 30 gün bedava kullanabiliyorsun. Sonraki ücret de açıklası yatırımcı için çok da yüksek değil. Bu çerçevede bir göz atılabilir. Tekrar belirteyim. İyi gelir bu videonun asla sponsor Değil. Hiç kimse tanım oradan hiçbir ilişkim yok. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bizi burada ilgilendiren bölüm fon strateji. Fon stratejiye tıkladığımızda çünkü karşımıza harika bir ekran çıkıyor temalar bazında fonlar. Enflasyonu yenen fonlar, doları yenenler, bist yüzü yenenler çok hoş bunlar. Ama bizi ilgilendiren burada ne? Şurada bir alt kategori daha var temalar diye geçiyor. Zaten görüyorsunuz böyle bir sanal gerçeklik gözlüğü takmış bir arkadaş var. Teknoloji ile ilgili olduğu son derece belli. Tıklayalım bakalım ona ne olacak. Tıkladığımızda görüyoruz blockchain, elektrikli araçlar, enerji, ah şu ekranda bir dönmeseymiş arayüz biraz yorucu, metaverse, tarım, sürdürülebilirlik ve teknoloji. Pek çok başlıkta burada tematik fonları bir araya getirmişler. İşte bu ekranın şu hızlı dönüş haricinde çok sevdiğim çünkü buradan sizin... Önem verdiğiniz teknolojik alana uygun fonu seçmeniz mümkün. İstiyorsanız gidin blockchain teknolojine olan yatırımlara bakın. geleceğin finansal uygulamalarına bakın. Enerjinin, özellikle sürdürülebilir enerjinin alanına bakın. Ve bunlara odaklanmış fonları kendinize bulun. Biz biraz genel bakacağız, biz teknolojiye odaklanacağız. Teknolojiye odaklandığımızda burada kaç tane fon sıraladı? 10 tane fonu sıraladı burada. Aslında bir sayfamız daha var burada. Arkaya bakıyoruz. Yani ikisi toplayınca herhalde 16-17 tane fon var. Gayet güzel, geniş bir seçkimiz var. Bu seçki neye göre sıralanmış ben bilmiyorum ama ben bu sıralamaya aynen sadık kalacağım ve ilk sırada ne var Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bu web sitesinde her fonla ilgili oldukça detay veriler var. Neler var mesela? Fiyatı var, kim çıkartmış onu, onu görebiliyoruz. Getiriler nasıl? İşte 5 yılda ne getirmiş? Fena değil. %607 getirmiş. Bakalım 2022 nasıl geçmiş? E, çok parlak geçmemiş tabii. 2022 biraz zor seneydi. Aylar bazında baktığımızda burada bir Temmuz ayında yükseliş var gerisinde geriye gitmiş. Hatırlayın teknoloji hisseleri zaten geçen sene süründüler. Burada yıllık performansla da görebiliyoruz. 2022'de eksi -%14 üretmiş. Benden daha iyi aslında bu arada kabul etmemde gerekir. Ben 2022'de daha fazla para kaybettim. Nazdan sert geri çekiliş sırasında 2023'te %18 kazanmış. 2023'te ondan daha iyi kazandım. Zaten bireysel hisse senedi yatırımcılığının performansı hep öyledir. Daha fazla düşüş, daha fazla yükseliş yaparsın. Çünkü bu tip portföy yöneticileri belirli risk kriterlerine göre işlerini yönetiyorlar. O risk kriterlerini zaten yatırımcıya ilan ediyorlar. O yüzden aşırı riskleri alıp mesela tek hisse senene asla odaklanmıyorlar, portföy yönetiyorlar vesaire gibi. O yüzden de getirileri de götürileri de daha dengeli oluyor. Bizim gibi bireysel yatırımcılar ise borsalar yükselirken coşuyoruz. Borsa çökerken eğer erken çıkmamışsak para kaybedebiliyoruz. Maalesef iyi gelir web sitesinin pek de hoşuma gitmeyen bir özelliği. Bir fonu seçtiğinizde onun bünyesindeki hisse senedi detaylarına ulaşamıyoruz. Bu için ne yapmak gerekiyor? O fonun kendisine ait web sitesine gitmemiz gerekiyor. İşte biz gelin bunun üzerine ilerleyelim. Bu durumda nereye gideceğiz? Ak Portföy'e gideceğiz. Ak Portföy'e geldik şimdi. Ak Portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. Biraz önce bahsettiğimiz fon. Bakalım burada tanıtımını yapmış. Diyor ki Ak Portföy yeni teknolojiler fonu ile dünyanın geleceğini şekillendiren 20 teknoloji devine kendi bankanızdan yatırım yapın. Sonra komik bir şey olmuş. Burada aynı cümleyi bir daha tekrarlamışlar. Neden acaba Ak Portföyler varsa onu bir bakın. Anladık. 20 teknoloji devine yatırım yapıyoruz. İki kez söylemeye belki gerek yok. Apple, Google, Facebook, Cisco, Amazon, Microsoft, Baidu, Intel, Samsung, Nvidia, Alibaba, Tencent, Tesla, Netflix, IBM, Salesforce, Qualcomm, Taiwan Semiconductors, SAP ve PayPal. Bunlar son derece kuvvetli teknoloji firmaları hakikaten. O yüzden fon sağlam, güçlü şirketlere odaklanmış, aşırı risk almamış bir fon diyebiliriz. Gerçi geçen sene Tesla'da başta olmak üzere hepsi düşler yaşandı ama yine de bu şirketler kar eden, başarılı nakit akışı olan firmalar, kendini ispatlamış firmalar. Bazı başka fonlar daha riskli. Bu yüzden de hem getirisi hem götürü ihtimali daha yüksek şirketlere odaklanıyor. Buranın ilk 20'lik tercihi böyle olmuş. Burada gayet güzel nasıl bunu satın alabileceğinizle ilgili bilgiler var. Varlık dağılımı var, fon performansı var, sıkça sorulan sorular var. Onları detaylarını kendiniz inceleyebilirsiniz. Her fonun mutlaka bir de tanıtım dokümanı olur. Tanıtım dokümanı indirip onun detayına bakmak da önemli. Burada tıklayalım bakalım ne çıkıyor karşımıza. Görüyorsunuz tanıtım dokümanı 4 sayfalık, basit bir kısa pdf dokümanı aslında. Burada hangi şirketlere yatırım yaptığı, giderlerinin ne olduğu, riskinin ne olduğu gibi detaylı bilgiler var. Yine biraz önce bahsettiğim 20 şirketin detaylarına giriyor burada. Ve diyor ki biz bunlara eşit oranda dağıtıyoruz. Yönetim ücreti %2.9, uzun vadeli düşünmeniz gereken bir yatırım diyor. Bir yıl ve üzeri düşünmeniz gerekir. Burada risk ve getiril profilini 6 olarak göstermiş. Beni şaşırttı biraz. İyi gelir de 7 gösteriyordu Hadi iyi gelir yanılıyordur. Akporföy kendisi yanılacak hali yok. Ve burada da getiriler neler? Nereden satın alabilir? Bundan ilgili takip edebileceğiniz Twitter hesapları nedir? Bütün bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Evet, böylece bir tane örneği tamamlamış olduk. Şimdi başka bir kategoriye gidelim. Bu sefer elektrikli araçlardan seçelim. Malum benim Tesla takipçim çok var. Elektrikli araçlarda nasıl fonlar vardır diye merak edenleriniz aranızda mutlaka bulunuyordur. Elektrikli araçlar bölümüne tıkladığımızda bu sefer daha az fon var. 5 fon görüyoruz. İş portföy, ak portföy, yapı kadı portföy, deniz ve garanti portföyün var ürünleri. Burada dikkat ederseniz hisse senedi fonu yok. Yani fon yöneticileri burada sadece hisse senedi yatırım yapmayı tercih etmemişler. Yani daha riskli gördükleri için. Ki ona rağmen yani karma ve değişken fon olmalarına rağmen yine riskler 6'lar, 7'ler civarında oldukça yüksek. Eh gene bozmayacağız. Haksızlık olmaması adına burada da en üstte sıralana bakacağız. İş portföye bir tıklayalım neler görüyoruz. İş portföy etikli araçlar karma fon ana kategori karma ve değişken fon diye geçiyor. Alt kategori karma fon diye geçiyor. Karma fon ne anlamına geliyor biraz sonra üzerine duracağız biraz. Yıllık getirilere baktığımızda 2018'de eksi, 2019 artı 2020-2021 gayet güzel. 2022 artı geçirmeyi becermişler. Bakın bu şaşırtıcı çünkü mutlaka Tesla var bu portföyde. Tesla'nın olduğu bir portföyü. Pozitif nasıl geçtiler? İşte karma fon olmanın avantajı. Demek ki sırf hisse senedinde olmadıkları için diğer yatırım araçlarıyla Tesla'daki zararı veya etikli araçlarda genelde yaşanan zararı. Çünkü hepsi düştü neredeyse. Onu telafi etmeye başarmışlar. Ama öte yandan 2023 getirilir de oldukça düşük kalmış. Tekrar aynı sebepten söylüyorum. Riski ne kadar fazla yönetirseniz getiri o kadar az olur. Bu tamamen sizin risk iştahınıza kalmış. Zaten teknoloji yatırımları yüksek riskler. Ama burada görüyoruz ki iş portföy karma bir fon olduğu için riskini biraz daha iyi yönetmeyi becermiş. Burada da biraz önceki örnektekine benzer bir yolculuk izleyeceğiz ve bu fonun detay sayfasına gideceğiz. İş portföy sayfası içerisinde bunu bulduk. İş portföy elektrikli araçlar karma fon diyor. Burada fonun temel bilgisini vermiş. Elektrikli araç üreten ve veya elektrikli araç üretimi destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri yani hisse senetleri ve borçlanma araçları. Bu, bu şirketlerin bonolarına da yatırım yapıyor. Orta ve uzun vadede bu alandaki dönüşümle ayarlanmak suretiyle getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur diyor. Yani burada borçlanma senetleri de tercih edilmiş. Bunun şöyle avantajı var. Eğer bir şirket iflas ederse atıyorum Tesla iflas etti. Hisse senedi yatırımcıları paralarına en son geri alanlar olur. Bono yatırımcıları paralarını daha erken alıyorlar. Mesela bu buna o Baklanmış. Böyle bir avantajı var. Ve yanlış anlame sadece elektrikli otomobil üreticilerine değil, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, bu pillerde kullanılan madencilik, yedek parça üretimi gibi daha geniş bir alana... Yatırımı yaymış sağ tarafta dağılımı görüyoruz menkul kıymet var yabancı menkul kıymet bu da hisse senetleri özel sektör borçlanma araçları biraz önce bahsettiklerim yabancı özel sektör borçlanma araçları girişim sermayesi yatırım fonları katılım payları ve diğer diyor buradan şunu anlıyorum sadece yabancı şirketleri değil Türk şirketlerine de yatırım yapmış bu fon e, bu da avantajlı bir Türkiye'de de şu anda etkili otomobiller konusunda pek çok yatırım yapılıyor. Bu fonumuzda risk seviyesi yine 7 çıkmış. Yine burada da fon hakkında daha fazla detaylı bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda da şu üst tarafı biraz taramanız gerekiyor. Burada bilgilendirme bölümüne tıklarsanız fon izahnamesine, fon kartına vesaireye ulaşacaksınız. Burada fon kartı inceleyelim. Biraz önce hatırlayın AK Portföy'de de fon kartı incelemiştik. Detaylar burada. Evet, baktığımızda burada detayları görüyoruz. Getirler neler, enteresan. Ön sayfada risk seviyesi 7 dedi, burada 6 diyor. Bu risk seviyeleri konusunda bir sıkıntı var hakikaten. Varlık dağımını gösteriyor burada. Hisselere %71 yatırmış ve Viyop işlemlere. işte diğer Eurobond var mesela. Her yani riski düşüren konulardan bir tanesi bu oldu bu. Viyop teminatları yatırım yapmış, ters repo yatırımı yapmış. Ters repo da böyle kötü giden günlerde fonun performansını biraz daha iyi koruyor. Evet, teknoloji fonu örneklerine baktık burada. Neler verenlik bir özetleyelim. Bir kere bunlarla ilgili en detaylı verileri iyi gelir nokta netten alabiliyoruz. Gerçi orada da bazı hatalar var demin gördük ama en iyi veri orada. Orada fon stratejileri bölümüne tıkladığımızda temalar çıkıyor karşımıza. O temaların içerisinden elektrikli araçlar mı, blockchain teknolojileri mi, fintech teknolojileri mi, genel teknoloji fonları mı bunlardan istediğimizi seçiyoruz. Orada listede karşımıza çıkanlar içerisine tıkladığımızda detaylara görebiliyoruz. Detaylarda neye dikkat etmekte fayda var? Eğer bir fon sadece hisse senetlerden oluşuyorsa getirisi yüksek ama götürüsü de sert olabilir. Önce bir bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bunun hepsinin zaten riskleri 6-7'ler seviyesindeler. Daha sonra o fonun içine bakıp hem geçmiş performansını hem de gelecekteki performansın esas beliricisi olan fon dağılımını tespit etmek mümkün. Fon dağılımını görmek için o fonun detaylı web sitesine gidip orada dağılımı incelemek gerekiyor. Ayrıca hepsine yine yıllık Yönetim giderlerine de bakmanızda büyük fayda var. Çünkü bu yönetim giderleri o fonun değeri düşsün veya yükselsin fark etmez. Ondan sizden kesiliyor olacaklar. Yani %2, %3'ler çok yüksek gibi gözükmüyor ama işlerin kötü gittiği bir yılda göze batabilirler. Peki ben ne düşünüyorum bütün bu fonlar konusunda. Valla ben beğeniyorum açıkçası. Biraz önce de bahsettiğim gibi kendi başınıza hisse senedi seçmek istemiyorsanız, kendi başınıza bu riskleri almak istemiyorsanız bu da gayet iyi sonuç verebilen bir sürü fon var. Hepsini tek tek incelemenizi tavsiye ederim. Benim yolları tam şöyle olurdu önce yatırım yapmak istediğim teknolojik alanı seçerdim. Mesela elektrikli araçlar gibi. Daha sonra orada ne kadar risk almak istiyorumu biraz düşünürdüm. Sonra bu risk ölçtüme göre oradaki en iyi fon hangisidir seçerdim. Ve daha sonra da belki o fonu yöneten portföy şirketiyle temasa geçerdim. Onlardan bir danışmandan biraz bilgi alırdım. Ona göre seçimi yapıyor olurdum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama diyorum ki teknolojiye yatırım yapmak uzun vadede genelde iyi sonuç getirir. Burada en önemli meselelerden bir tanesi yatırım vadenizin bir yılın üstünde olması gerekiyor. Zaten hepsi neredeyse aynı vurguyu yapıyorlar bu fonların. Çünkü teknoloji şirketleri kısa vadede çok sert dalgalanabiliyorlar. Onların tadını ancak uzun vadede çıkartıyoruz. Tabii ben bunları yapmak istemiyorum hocam. Kendi hisse sendimi kendimi seç. Diyorsanız da size bir var. Yakın zamanda yine Nasdaq borsasına nasıl yatırım yapılır isimli eğitimi tekrarlıyor olacağım. Linki aşağıda daha ver gelen insanlar gerçekten çok memnun kaldılar. Defalarca tekrarladık. Fiyatı ilk başta biraz yüksek gelebilir ama açıkçası Nasdaq gibi yüksek riskli bir alana yatırım yapıyorsanız biraz masrafı da göze alacaksınız. Aksi takdirde bu fonlar siz için daha iyi fikir olabilir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.